Bu gece Hristiyan kardeşlerimiz Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyorlar. Kendilerinin Noay Bayramı'nı bize tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Hazreti İsa'nın doğum günü. Evet. Ne güzel. Ne güzel. Dün Hazreti Resulullah'ın doğum günüydü. Evet. Bugün de Hazreti İsa'nın doğum günü. E, birbirinden güzel. Bayağı hoş işte. Evet. Hazreti İsa canım benim ilk o geldiğinde birinci gelişinde eee Ortam öyle berbat ki Roma yönetimi var. Ya çok azgın, deccal bir devlet. Futperest bir devlet. Ee, Musevilerden de işte bizim bağnazlara benziyorlar o devirde. Laf söz diyecek gibi değiller. O da hep sevgiden bahsediyor canım benim. Yani sevgi, sevgi, sevgi, sevgi. Pek dinleyecek gibi değiller. Mesela talebelerinden diyor onlardaki ee, i̇nkarı sezince diyor yani şüpheleniyor onlardan. Onlardan da pek ciddi bir yardım olmuyor. Yani tamam dört yüzlü yıldan beri ilk defa bu doğum günleri böyle peş peşe olmuş. İlk defa oluyor. O da onda da bir ayır var. Çok sonra kıymeti bilindi. Ama tabii o şey çok yanlış yaptılar baba, oğul, ruh kudüs. Evet. Ya ruh kudüs var tamam. Diyor e niye Allah diyorsun? Ya? Hep de Allah'ın tecellisi zaten. Allah'ın tecellisi de niye Allah diyorsun? Evet. İsa'ya niye Allah diyorsun? Allah'ın tecellisi de. Allah olmadığı belli. Dua diyor çünkü. İbadet diyor, yiyor, içiyor, uyuyor. O şekilde Allah olur mu? Yani tecelli dememeleri çok büyük hata oldu. Evet. İncil tabi e, sevgiyle doludur. Yani çok hayati bir yönüdür. Ee, İncil'in. Tevrat'ta da var ama en fazla İncil'de. İncil Allah bir nurdur diyor. İncil için. Bir hidayettir. Evet. İncil'den de insana istifade etmesin lazım. Müslümanlar burada hatası oluyor. Evet. Tevrat'tan istifade etmiyorlar. İncil'lerin de istifade etmiyorlar. Halbuki İncil'in ve Tevratın bereketi üstlerine geçer. İnşallah, inşallah. Tabii. Yani Allah ne güzel bak bu kitaplardan e, tarif olmadan kalan kısımları da bırakmış. Evet. Değil mi? Onlardan istifade etmeleri lazım.